Hadi morca bakalım kurbancılarla alıcılar, satıcılar neler var bir görelim. Fiyatlar iki buçuk iki iki buçuktan başlayacak 3000 3500 4000 bela altı buçuk yediye kadar çıkacak fiyatları bu. Ee, e, bir de şuna bağlayalım. Malum bu sene e, yem çok pahalı yeme çok büyük şey var köliye de hak veriyoruz çünkü. Bunu bu duruma getirmek öyle kolay değildir. İkincisi e, nakliye çok biniyor. Mesela doğudan bir e, kamyon gelse İstanbul'a ne kadar tutar nakliye? Abi şu an bayrama yakın olunca daha fazla istiyorlar çünkü yoğunluk. Şeyleri. Yani en normal kısa bir yoldan gelse 15 bin lira. 25 bin lira şu an araba geliyor. Bir van'dan getirmeye kalksan 20-25 bin lira. Bu çok büyük bir e, para. Külfet. İkincisi burada çadır mesele, çadır kuruluyor. Normal bir çadır 25-30 lira, 35 liraya kadar çadır çıkıyor. Yani vatandaş şimdi e, nereye getirsin, malını getirip koyuyor ama 25 lira nakliye bindi. Tutacağı mesele büyük baş olursa 18 tane 20 tane mal alır. Bak Baya bu da bak, fiyatlara yansıyor. E, tabii mecbur yansıyacak. Adamın burada yediği, içtiği onu da katmıyoruz. 25 arabaya verdik. 30 bin lira da çadır parası verdik. Ne oldu? 50-55 bin lira. Bunun burada yediği, içtiği bunu da hiç katmıyoruz. E bir gün bir hayvanın başına kattığın zaman e, ufak e, başa çok e, masraf biniyor yani. Vatandaş ne yapsın yani? Gönül ister ki ucuza gelsin, ucuza gitsin. Ama olmuyor. E, vazifemizdir yani bunu. Allah yoluna kesiyorsun. Herkes istemez mi? ibadetini yerine getirmeye. Ya bayramın 3. günü veya 1. günü, 2. günü geldiğimiz zaman bu fiyatlar yarı yarıya düşecek ben o zaman alacağım. Ya e, bu da bir şey olmaz ki yani fırsatçılık. Yani hem alan da yapmasın, satan da yapmasın. <gülüyor> Gel. <gülüyor> hasbahçenin nar ağacı, hasbahçenin nar Kimi tatlı, kimi acı. Benim gönlümün ilacı ya bulunur Tabi yani aslında kurban pazarları sessiz olur şu aralar Çünkü neden daha kaç gün var 7'si ee, mi başlıyor sekizi mi Dokuz galiba değil mi Kurban bayramının başladığı tarihe dokuz Buradan da şeye de bir yedi gün var e, On beş gün var yani en az Şimdi on beş gün e kim nerede bunu alıp da nerede besleyecek? Yani eskiden e, evlerin bahçeleri filan erken alınırdı. Aslında zaten kurban erken alınır. Şimdi kurban ne? Kurban Allah'a sunduğun bir şey ve o bir can bir varlık, sevdiğim bir varlık ayrıca. İşte eskiden kurbanlar Erken alınır, bir hafta, on gün önce alınır. Ona bakarsın, beslersin. Yani sonuçta beslediğin, büyüttüğün, hatta gönülden bağlandığın bir şeyi Allah'a kurban ediyorsun. Şimdi elif telefonla, diyor ki 3 tane kes benim için, ben de para bala. Bir göndereyim kaç para, Altı şart. Tamam gönderdim 18 bin lira da gönderiyorum, çocuklara dağıt. Kurban olmuyor ki bu. Ya bakın, yani bunların ritüelleri vardır. Kurban bayram günü, gene anlatırım size. Ama ya bu şey e, bir kere söyleyeyim. Hani, evet ben gönderdim, onu Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı'na verdim. O kurban değil, o bağış. Adak yaparsın, bağış yaparsın. O o. Kurbanın özelliği o işte. Sevdiğim bir varlığı armağan etmek. Ondan vazgeçmek. Onun için eskiden diyorum kurbanlıklar önceden alınır, beslenir, büyür, bakılır. Hatta kuzu zamanında alır, besler, büyütür. Kurbanda da keser. Yani Canından can kopmuş gibisinden. Çünkü kurban nereden geliyor? Hazreti İbrahim oğlunu efendim kurban edecek. Son saniyede diyor ki tamam çok bağlı olduğunu gördüm ve koç iniyor değil mi? Ha yoksa oğlunu feda ediyor. Yani öyle bir şey canından can verecek. E şimdi bizim ki bu yani bu dedikleri kurban kesin oradan üç tane beş tane. Neyse fazla girmeyelim bozuluyorlar.